Mescid-i Aksa için bir ordu kurulsa gönüllü olarak katılır mısınız? Katılırım tabi. Evet. Ee, niye katılmayayım? Yani katılması gerekir herkesin. İslam kardeşlerimiz, sonuçta Müslüman hepsi. Mescid-i Aksa için bir ordu kurulsa gönüllü olarak katılır mısınız? Askeri o. Evet. Ben katılmıyorum. Ya ben hiçbir orduya katılmıyorum. Ben katılmazdım. Katılır mı yani? Ben de katılırdım. Merhaba, Mescid-i Aksa ile ilgili bir ordu kurulsa bunun için gönüllü olarak katılır mısınız? Hem de %100 katılır. Gitarım tabi. Tabii ki. Evet. Katılırdım ben de. Ben de katılırdım. Benim yaşım bir saat değil, ben 76 yaşatayım ama çok isterim. Olurdum. Deniz gezmiş kadar yer almak isterdim. Ee, tabii ki elbette yer almak isterim. Ee, görüşümüz belli, milliyetçi bir çizgimiz var. Ee, Müslümanlık için, Türk birliği için, her türlü projelerde yer almak isterim. Olur. Yani bunu bir Türkiye, bir Müslümana sormanız bence abes. Herkes seve seve gönülden buna katılır. Çünkü neden? Müslümanların ilk kıblesi olan Neşri de Aksa'da seve seve gönül gönüle her türlü biz savaşa mücadeleye gideriz, bunu her delikanlı, her insan seve seve kabul eder, bu konuda kimse tereddüt etmez. Mesela neler biliyorsunuz, nerede olduğunu biliyor musunuz? Tabii ki de eski Osmanlı toprakları Filistin'de, Mescid-i Aksa, e, nasıl diyeyim, şöyle Peygamber Efendimizin miraca çıktığı yer, Müslümanların ilk Kabe'si. Mescid-i Aksa bizim için çok kutsal bir yer. Hayır, muhtemelen o yüzden yakıt lazım. Ya bilgi falan, bilgi olarak... Biz de orada olsun <gülüyor> Peki Mescid-i ile ilgili bir bilginiz var mı? Şu an yok. Nerede biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum, onun yerini de bilmiyorum ama televizyonda seyrettiğim kadarıyla orada Mescid-i Aksa'da neler olduğunu biliyorum. Bizim için çok yani, önemli. Çok önemli, tabii çok önemli. Var tabii. Bu Mescid-i Aksa'da yani bunların yuvası. Orayı onlar korumak zorunda. Yani bu böyle biri gelecek, o bizimkiler susacak böyle bir şey yok. Sadece bunu söylerim. Biz kendi yerimizi koruyamıyorsak işte böyle her şey bizim karşımıza çıkar yani. İnşallah herkes benim düşündüğüm gibi düşünür. Yani yapılacak ne varsa bir insan biraz... Çıkar ya bir öne çıkar bakalım bu bizim ibadet yerimiz diye onun bir değeri var. Bunları da yapmak zorundalar yani. Ne biliyorum ne zaman kuruldu. Onu <gülüyor> bu da bize. Allah onların yanındayız biz onların. Onlar nasıl ise bizden olsunlar yani. Yok Allah katılırım yani. Ee, bilmiyorum abi katılırım yani. Nerede? Sonuçta o askerlerimiz için yapıyoruz bunu. Neden almış? Bilginiz var mı? Hayır. Muhakkak var tabii. Her Müslüman gibi benim de var. Bize açıklar mısınız? Mesela ben. Yahudilerle paylaşıyoruz Mescid Aksa'yı. Kudüs'ün bir tarafı bizim bir tarafı onların. Onlar için de dini yer. Hristiyanlar için de ve Müslümanlar için de. Üç, üç dinin yani üç kutsi dinin kitabı olan dört kitap var ama. Üç kitap olan dinin ibadethanesi orada. Ee, İncil, Nisa'ya, Tevrat, Musa'ya, Zebur, Davut'a, Zebur diye bir kitap var ama hiç görmedik onu. Bilgimiz de yok aslında o konuda ama üç dil hakkında bir, bir miktarda olsa bilgi var yani. Çünkü Yahudilerden uzun zaman çalıştık İstanbul'da. Efendim Ermenilerden Amasya'da, ben Amasya asıllıyım, Ermeniler vardı bizim mahallemizde çokça. Bir arada büyüdüler bizimle, irdelerdik biz onları itelerdik aslında ama da davranıyormuşuz o zaman. Doğru değilmiş. Allah yardımcın olsun ben şeylere Filistin'de aslında kızıyorum yaşımları birazcık bilgim var zamanda Yahudilere sattılar toprakları satmasalar da çok iyiydi şimdi onu cezasını çekiyor ha Yahudilere gelince bunu cezasını onlar çekecek o toplum biriken e, biriken kirli o toplumun bir gün Yahudilere Yahudilerin mezarı olacak aslında onun için alacağını alacaklar günleri de kimse kimsenin toprağını alamaz zamandan o toprağın sahibi orayı işgal eder. Allah yardımcılar olsun. Yani Mescid Aksa Kudüs'te. Şu an Kudüs'ün durumu belli zaten. Ee, İsrail e, zalim. Yani zalimlikler aldı başını gidiyor. E, bunun içinde Müslümanların e, çok önemli el verip birlikte ve beraberlik zamanı olması gerekiyor. İsrail'i e, Müslümanlar tarafından çok iyi şekilde e, durdurmanın tek bir yolu var. Bunun içinde kendi içimizdeki kavgayı bitirip birlik olup taşın altına elini koyma zamanı yani elimizden ne gerekiyor kısa ne gerekiyor gerekiyorsa bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun içinde milletimizin şu anki durumu bence hiç, hiç açıcı değil. Zalimlikler dediğim gibi aldı başını gidiyor. Müslümanlar kendine düşen görevi yaptığı takdirde ve duayla, Allah'ın izniyle bu esaret bitecektir diye düşünüyorum. Basından e, bildiğimiz Duyduğumuz kadarıyla bir bilgimiz var. Ama detaylı bir şekilde araştırmam yok tabii. İslamiyet'ten. Nedeni belli zaten ya. İslamiyet. Şimdi bilinsiz olanların e, belki siyasi ideolojisinden dolayı kabul etmemiş olabilirler. Onların topraklarını sattığı ve bugün bu duruma düştüğünü beyan edebilir ama şimdi dedelerinin yapmış olduğu şeylerin, hataların, yanlışların, bugün torunlarının ve çocukların çekeceği şey değildir. Bizim de zamanında dedelerimiz yanlış yapmıştır ama onların cezalarını biz çekecek değiliz. Şimdi Filistin bizim kardeşlerimiz. Müslümandırlar. Allah aynı çatı altında bizi inşallah onlarla mekanlarımızda cennet etsin. Şunu söylüyorum biz Filistinli olduğu için belki hani göz ardı edebiliriz ama kutsal bir mekan ve Müslümanların ilk kıblesi Allah'a inanan her insanın mücadelesinde en önde olması lazım ve bunu düşünerek de oraya sahip çıkması lazım. Yani Filistin'in şuymuş, buyumuş. bizim sesimizden başka ses çıkartan yok. Bakın. Müslü bakıyoruz ki İran'a bakıyoruz, sesini çıkartmıyor. Bir Suriye'ye zaten karışmış, İran karışmış. Ortadoğu'daki kargaşa var ve burada tek güçlü bir lider Türkiye Cumhuriyeti devleti ve şu an sesimizi bizden başka çıkartan yok. Ve inşallah inşallah o Kur'an Birliği'ni kurarız da tüm dünyadaki Müslüman Türk milletlerini bir araya getirerek bu bizim üstümüzde oynanan bu oyunları kaldırırız. Çünkü e, gerçekten bir zulüm var. Çocuk katilleri yani en ağır küfür etsek belki bunlara az gelir. En ağır hakareti. Çünkü söylenecek başka bir şey yok. Yani çocuklar ölmesi İslam dünyası Amerikalıların demeyim e, Siyonistlerin elinde maşa olmuş, kendini Müslüman zanneden o Arap kralları var ya, altın maraklı tuvaletlere banyolarda ihtiyaçlarla giderenler var ya, yanındaki Yemenli acıktan ölürken, kesilen, haçla kesilen kurbanları Amerikalı askerlere peşkeş çeken, bizim Müslüman kardeşlerimiz, hacı abilerimizin hacca gidip kazandırdığı paraları, o Yahudi, o Amerikalı bankalara yatıran, onların para kazanması için mücadele eden, kendini Müslüman sanan kafirler var ya, onlar bence Müslüman değil. Firavun. Peygamber Efendimiz ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Benim soyum, benim kökenimden değil, benim düşüncemden gelenlerle takip edelim. Arap olmasa onu Müslüman olduğu anlamına gelmez. Peygamber Efendimiz ne diyor? Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Sınırındaki Yemen acıktan çocuklar ölüyor. Sen nasıl altın maraklı yusullarla af alabiliyorsun? Yani insanın en hakaretleri edecek yetmez ama Allahu Teala'nın adaleti var. Bir gün bunlar tecelli edecek ve inşallah inanıyorum bir gün herkes doğru yolu bulur da şu kafirlerin oyununa gelmeyiz, emperyalistlerin, sionistlerin. Allah bizim sonumuzu ailesin diyorum seyirga kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.